Bu videoda mikroekonominin esas fikirlerinden biri olan talep yasasından bahsedeceğiz. Bu düşünce bize sadece bir ürünün fiyatını arttırmamızın bu ürünü olan talep miktarını azaltacağını söyler. Talep edilen miktar azalır. Ya da bunun tersini de düşünebilirsiniz. Eğer ürünün fiyatını düşürürsek talep edilen miktar da artar. Ve talep yasası ilerki videolarda da göreceğimiz gibi bu durumun bazı istisnaları olduğunu anlatır. Bunu şimdi biraz somutlaştırmak için belli bir ürüne olan talep hakkında düşünelim. Burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi resmi ekonomi anlayışında talepten bahsettiğimiz zaman sadece miktardan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey bütün diğer kriterler aynı olduğunda, yani steris paribus, fiyat ve talep edilen miktar arasındaki tüm ilişkilerdir. Eğer asıl miktardan bahsediyorsak, talep edilen miktar demeliyiz. Yani talep ve talep edilen miktar farklı ifadelerdir. Şu an kafanızı karıştırıyorsa, umarım bu videonun sonunda ve sonraki birkaç videoda talep ve talep edilen miktar arasındaki farkı daha belirgin bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü bu videoda talep miktarının fiyata bağlı olarak nasıl değiştiğine odaklanacağız. İleriki videolarda talebin başka, yani daha değişik faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Şimdi bunu somutlaştırmak için bir örnek verelim. Diyelim ki ben bir bilim kurgu kitabı yayınlayacağım, güzel. Ve birkaç tane elektronik kitap yayınlayacağım. Ve önceden biraz piyasa araştırması yaptık ya da fiyatı talebin fiyatla veya fiyatın taleple olan ilişkisini biliyoruz. Bunu sadece fiyatları gösteren bir tablo olan talep cetveline göstereceğiz. E, aslında ilk hatamı da yaptım. Fiyatın taleple olan ilişkisi dedim. Halbuki fiyatın talep edilen miktarla ve talep edilen miktarın fiyatla olan ilişkisi demeliydim. Yani talep cetveli fiyatla talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir. Diğer tüm durumlar sabitse, burada çeşitli senaryolarımız olacak. Bu sütun şimdi senaryolar için ve bu sütuna fiyatları yazalım. Bu sütuna da talep miktarını yazalım. Herhangi bir senaryo, A senaryosu diyelim. Fiyatı 2 lira olarak belirleyelim. Şimdi bu fiyatla bu kitabı indirecek birçok insan var. Diyelim ki 60 bin kişi elektronik kitabımı bu fiyatla indirecek. B senaryosunda da fiyatı 2 lira yükseltebiliriz mesela ve şu andaki elektronik kitabım 4 lira ve bu talebi azaltacak. Şimdi, talep miktarı elektronik kitabımı indiren 40.000 kişiye düşecek. Şimdi de senaryo C'ye geçelim. Bu sefer de fiyatı 2 lira daha arttırdık ve 6 lira yaptık. Bu da talep miktarını 30.000'e 30 düşürdü diyelim. Bunlardan şimdi bir iki tane daha yapacağım. Şimdi senaryo D'ye geçelim ve fiyatı 2 lira daha yükselttik ve şimdi de 8 lira oldu talep miktarı da 25.000'e düştü. Bir tane daha yapalım. Senaryo E. Senaryo E'de de 10 liraya yükselttik kitabın fiyatını ve talep miktarı da diyelim ki 23.000'e düştü. Bu ilişki talep yasasını gösteriyor. Ve bu tablo talep miktarının fiyatla ve fiyatın talep miktarıyla nasıl bir ilişkide olduğunu gösteriyor. Ve biz buna talep cetveli diyoruz. Ayrıca, bu talep cetveline bağlı olarak, talep eğrisi de çizebiliriz. Sadece bu noktaları işaretleyeceğiz ve sonra bu noktaları birleştiren eğriyi çizeceğiz. Hepsi bu kadar. Ama tabi, bu arada bunlardan başka senaryolar da olabilir. Yani bu noktaların arasındaki her şey mümkün değil mi? Fiyatı 2 lira 1 kuruş olarak da belirleyebiliriz ya da 4 lira 50 kuruş diyebiliriz. Talep eğrisini anlattığı bu. Çünkü, Talep eğrisi, devam eden bir eğri. Sadece 5 noktadan oluşmuyor. Şimdi bu eğriyi çizelim. Evet, ekonominin çok da sevmediğim bir kuralı bu. İnsanlar sık sık fiyatı değiştirmekten ve talep miktarının buna bağlı olarak nasıl değiştiğinden bahsediyor. Ve matematikte ve diğer birçok bilimde değiştirdiğiniz şeyi yatay eksene koyarsınız. Eğer ben ekonominin standartlarından sorumlu olsaydım o zaman fiyatı yatay eksene koyardım ama genel olarak fiyat dikey eksene konuluyor. Bunu görmeye alışkın olabilirsiniz. Şimdi ben de aynısını yapacağım. Fiyatı dikey eksene, talep miktarını da yatay eksene koyacağız. Talep miktarı 60 bine kadar gidiyor dedik değil mi? Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Fiyat 2 liradan başlamıştı, değil mi? Ve 10 liraya kadar yükselmişti. 2, 4, 6, 8, 10 yazalım. Şimdi senaryolardaki rakamları işaretleyelim. Senaryo A için ne dedik? 2 lira dedik, kitabın fiyatı ve talep 60.000 birim. Bu senaryo A. Senaryo B'de nasıldı? 4 lirayken, talep 40.000 birimdi. 4 lira 40.000 ünite, işte burada bu senaryo B. Şimdi senaryo C için de fiyat 6 lira, talep 30.000 birim. Senaryo D'ye geldik, fiyat 8 liraydı ve talebimiz 25.000 birim olmuştu. 8 lira ve 25.000 burası bin burada. 20 ile 30.000'in 30 tam arasında. Senaryo D de burada. Şimdi son senaryoda E'ydi ve fiyat 10 lira ve talep 23.000 birimdi. Buralarda bir yerde olacak değil mi? Bu da senaryo E. Aslında bu noktalar arasında herhangi bir yerde de fiyatlarımız olabilir. Hatta daha ileri de gidebiliriz. Şimdi yani talep eğrisini çizeceksem bunun gibi bir şeye benziyor. Eğri daha devam edebilir. Bu ikisi şimdi talebi göstermenin farklı yolları. Şimdi daha önce bahsettiklerimin üstünden geçeceğim. Talep miktarı diğer bütün koşullar sabitken, belirli bir fiyatta elektronik kitabımı indirecek ya da satın alacak kişilerin sayısı. Talebin kendisinden bahsettiğimizde ise bütün bu ilişkiden bahsediyoruz. Yani talep, bu talep cetvelinin hepsi. Başka bir şekilde söyleyecek olursak, talep, talep eğrisinin tümüdür, diyebiliriz. Eğer talep değişirse, farklı bir talep eğrimiz olur. Bu eğri ya da eğrideki noktalar yer değiştirecek. Eğer talep miktarı değişirse, bu eğri üzerinde hareket ederiz. Bu durum, diğer her şeyi sabit tuttuğunuz ve sadece fiyatı değiştirdiğinizde geçerli. Umarım şimdi her şey biraz daha açıklığa kavuşmuştur. Diğer her şey sabitken sadece fiyatı değiştirirseniz talebi değiştirmezsiniz. Değiştirdiğiniz şey talep miktarıdır. Her şey sabit olduğu için talep bu ilişkinin kendisidir. İleriki birkaç videoda diğer etmenleri değiştirdiğimizde ne olacağından bahsedeceğiz. O videolarda görüşmek dileğiyle.